Nasıl geçinebiliyor musunuz Durumu? Vallahi musun? Cumhur Cumhurbaşkanı nasıl? Onun maaşı aha bu kadardır, benimki bu kadar. Evet. <gülüyor> Eğer o geçiyor, o da geçinmiyordur. Allah bilir o da geçinmiyordur. Ne kadar maaş alıyorsunuz abi? Ne ortak olacağız? <gülüyor> Yok abi. Geçinebiliyor aldığınız maaşla şu anda geçinebiliyor musunuz? Geçinilmiyor be. Geçinilmiyor. Yani geçiniliyor nasıl? Her şeye gözünü kapatarak. Evet, Lv <gülüyor> <evi> alamıyorsunuz. Ne <gülüyor> olur yani, <gülüyor> başka türlü olmaz. Gözünü kapatıp yaşayacaksın. <gülüyor> millet ne yapıyor, ne yiyor umurunda değil. Adam ne derse evet diyorlar, hayır diyor. Ne ne ne der, millet Evet hayır, başka bir şey yok. <gülüyor> Onlar etkisiz elemandır. Yani zaten ona karşı gelecek insanı seçtirmez. Seçtirmez, bu kuraldır. <gülüyor> geçinilmiyor bu kadar basit geçinilmiyor <gülüyor> Bununla mı cimi yok geçinilmiyor ya yani ne de öyle gözünü kapatıyordu ha? dediğim gibi her şeyi görmüyor <gülüyor> şey pa pazara alıc gelmiş ben alıp tadayım al, al gelmemiş gelmemiş abi gelmemiş diyelim <gülüyor> abi eskiden geçiniliyor muydu peki evet geçiniliyordu Evet. Şimdi neden Şimdi. geçinilmiyor? Biraz aç, açabilir miyiz yani? Neden şu anda geçinemiyorsunuz? Vallahi bak ekmeğe bak neredeyse zam yok. Elektrik, su ve doğalgaz. Başka hiçbir şey yok. Bir de telefon. Hepsini götürüyor. Bir de kira. Sirtteki kiralar Allah korusun. Tekirdağ'da oturuyorum. Burada da oturuyorum. Anladın? Ha. Bu bize mahvetti. Bu hükümet. Ya bize indirim yapsın ya. Her gün zam zam zam nedir buyu? He? Zamdır. Zam, zam, zam. Başka hiçbir şey anlamıyorlar. Geçinemiyor musunuz artık abi? Ya ne geçeyim bin lirayla ben nasıl geçineceğim ya? He? Nasıl geçeceğim? 500 kere şey veriyorum. Doğalgaz veriyorum. 200 su veriyorum. 200 elektrik parası veriyorum. Ondan sonra 1 milyar şey veriyorum Bin lira. Kira veriyorum. Bir hesabla. Sen. E? Ben ne yiyeceğim ki? O alıyor yüz milyar para alıyor Cumhurbaşkanıyla, başbakanla, bakanlarla alıyor. Kaç çocuk var abi? Altı. Bir de eşim yedi. Ben? Sekiz. Heh. Evet. Ha. Bir aile sekiz nüfus. Ha? Evet. Geçinemiyorsunuz Vallahi mi? Geçinemiyorsunuz. Yani? Et, meyve, sebze bunları alabiliyorsunuz. İyi ki benim, bizim meyve var. Yani var. Eğer o olmasa zaten meyve bahçeniz var köyde. Vardır ha. Yazın oraya geliyor, buraya. Kışın şey gidiyor. Tekir maalesef para da borc ediyorum geliyor orada. Ha. Çocuklar ne iş yapıyor? Çocuklar hiç hepsi de boş. Hepsi boştu. Evet. İş yok. İş. Yok. Ha, iş yok. Çok Geçinebiliyor muyuz? Çok zor. Niye? Şu anda aldığınız maaş size yetiyor mu, yetmiyor Hayır. Maaşınız yetmiyor mu? Hayır, yetmiyor. Neden abi? Çünkü dediğin gibi hayat paylaşmış. Yürümek bile vergi olmuş artık. Atımız atında da vergi. Geçinebiliyor musun abi? Vallahi geçinemiyorum abi. 5 yıldır işsizim abi. Evlendimle, evlendimden beri iş bulamıyorum yani. Bende bel fıtığı var abi. Ağır iş de yapamıyorum. Evet. Yani... Şaşırmışız, ne yapacağız yani? İleraya gidiyoruz, iş arıyoruz, kime söylüyoruz? Yüzümüze bakmıyorlar. Yüzümüze bakan yok yani. Peki nasıl geçiniyorsun abi? Vallahi abi, babam bakıyor bana. Yani babam olmasa ben perişanım abi. İki tane kızım var abi. İki tane kızım var. Hani gördüğünüz gibi zaten esnaflarda iş yok. Geçinebiliyor musun? O ya vallahi zordu. Zaten ben bir emekliyim, ilk önce maaşımla bir buçuk Cumhuriyet alıyormuş, şu an bir Cumhuriyet'e gelemiyor. Her gün bu, alt, bu sene altın yükseldi, 10 sene kadar bu sene kadar yükselmemiş. Bir maaşımla bir tercihimiz alıyabiliyoruz. Al al İki Cumhuriyet alıyormuş, şu an bir Cumhuriyet'e alamıyorum. Hmm. Borcumuz ne kadardır var, ne fotoğrafımızı diyoruz, ne hiçbir şeyimiz. Çok, Çok yükseldi fiyatlar. Gıda ha fiyatları... zaten zaten Türk parası eri, erdi gitti. Gıda fiyatları nasıl Göz yükseldi? zaten daha yükselmiş. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Geçinebiliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Amelisi Allah senden razı olsun. Hayat, nasıl geçiniyor musunuz? Geçiniyoruz. Ayağımı Geçin... yorganıma göre uzatıyorum. Memnunum. Eyvallah. Tembel insanlara geçim sıkıntısı çeker. Ee, yani son zamanlarda artan gıda fiyatları nasıl? Yok yok gayet güzel. Gayet güzel. Yok yok gayet güzel halk memnundur. Vallahi biz geçinemiyorsan geçinebiliyorsan bunu bilemiyorum ben. Neden, Neden geçinemiyoruz? Neden geçinemiyoruz? İş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Evet. E, gelir dağımı, adalatsız oğulları dağıtıyorlar. Onun için geçinemiyoruz. Evet, hayat pahalılığı mı var? Y hayat pahalılığı var, her şey var. Ne yok ki yani? Neler pahalandı? Biraz... Ya her şeyde pahalanmış. Evet. Ne, söyle ne pahalanmamış. Evet. Hani her şey pahalanmış. Değil mi? Ee, biraz sayar mısınız? Ya hepsi bile... de yani neyi sayacağım Sizin ki? Özellikle yani, neden şikayetçi? Ben her şeyden şikayetçi. Mesela? Ya mesela hep tüm şeylerden. Hangisi, ne, neyi alabiliyorsun? Bana bir Bana siz diyelim, 3 ay evvel yak biliyor musun? 140 liraya düştüm, 210 milyon, 220 milyon olmuş Başka? Sen, her şey aynen o şekilde. Yani saymaya gerek yok, tamam mı? E, Teşekkür abim, ederim. E, daha şu anda ne kadar maaş alıyorsunuz? Siz? Ben, ben emekliyim iki milyar yüz milyar para alıyorum. Evde kaç çalışan var? Tek ben çalışıyorum. Kaç nüfussunuz? Beş nüfusuz. Beş nüfusuz abi. Diyorum hiç kimse geçinemiyorum. Ne ben geçinebilirim, hiç kimse geçinebilirim. kredi kartıyla şöyle, buyla geçiniyoruz. Başka bir şey değil. Milletvekili iki bin lirayla bir ay boyunca Siyirt'te geçinemez. Geçinemez. Dünyanın hiçbir yerinde yerinden geçinemez. Siyirt dünyanın hiçbir yerinde geçinemez. Bir şeyden geldiniz herhalde. Evet. Nasıl abi? Fiyatlar nasıl? Hala fiyatlar çok pahalı. Gün gitti. daha da pahalılaşıyor. Evet. Kondemiden dolayı mı tüm Kesin. ürünlerden yağından tut, şekerine kadar, salçasından tut, sebzesine kadar ürünlerde çok yüksek fiyatlar var. Ne kadar tuttu bu bir kaç poşet abi? 37 milyon. 37 milyon. Daha evet. önce onları aldığınızda ne kadardı? Azami 15 lira. 15 lira. Evet. Yani yüzde yüzlik bir artış evet, var. Evet. Siz ne evet. kadar maaş alıyorsunuz abi? Ben memurum dört buçuk maaş alıyorum. Dört buçuk. Geçinebiliyor evet. muyuz? Vallahi borcu boşla kapatıyorum. Her ay borcu borçla. Evet. Kaç nüfus var evde? Dört kişiyiz. İki tane üniversitede okuyan çocuğum var. Beş yıldır borcu borçla kapatıyorum. Kirada mıyız abi? Yok. kira ev benim. Ev He Ev benim. Elektriğe gün her gün her gün zam geliyor. Doğal gaz yine öyle. Ondan sonra gıda. gıda gıda yine öyle. Hani 32 lira aldığımız salça şu anda 55 lira. Ya 32 liradan yine 50 lira ya.